25 Nisan 1915 sabahı İngiliz, Fransız ve Anzak birlikleri Çanakkale'ye çıkarma yapmaya başladı. 19. Tümen komutanı Yarbay Mustafa Kemal 57. Alay ile birlikte tümenin başına geçmek için Kocaçimen'e doğru yola koyuldu. Mustafa Kemal alayı dinlenmeye bırakarak atına atladı, Jont bayırına gitti. Comk Bayırı'nda savunma müfezesinden arta kalan erlerin geri çekildiğini gördük. Atından inen Mustafa Kemal geri çekilen ellere o meşhur düşmandan kaçılmaz konuşmasını yaptı. Süngü takdirde bozguna uğramış birlikten yeni bir savunma hattı kurdu. Türk ordusunun yeniden savaş durumuna geçtiğini gören düşman kuvveti, şaşkınlığını yaşarken yetişen 57. alay ve 8. tabur düşmana saldırdı. Atatürk, taarruz için komutanlara verdiği emirde, ''Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler ve komutanlar geçebilir.'' dedi. Atatürk hareketi Bayırında yönetmişti. Bayırında 57. Alay'ın neredeyse tamamı şehit olmuş ama düşman çıkarması da sonuçsuz kalmıştı. Atatürk'ün ifadesiyle kazandığımız an bu andı. Saygı, sevgi ve minnetle.